Burada M.Ö. 11. yüzyılda Çin'de yapılmış pirinç bir kap görüyorsunuz. Başka hiçbir müzede ya da benim bildiğim bir özel koleksiyonda böyle bir parça bulunmuyor. Bu sebepten dolayı bu eser Asya Sanat Müzesi için çok önemli bir parça. Bir zamanlar bu ritüel kabına fermente edilmiş bir içecek konuyordu. Kabın oval ağzının üzerinde hayvanın şeklini tamamlayan, ama ne yazık ki bugün elimizde olmayan bir kapak olduğunu düşünüyoruz. Çin'de bronz çağında yapılmış kapların çok azı hayvan şeklindedir. Hayvan şeklinde olanların üzerlerinde ise doğrusal desenler ya da kaplan veya ejderha gibi başka hayvanlara ait süslemeler yer alır. Bu parça süslemesiz yüzey yüzünden tektir. Üzerine bir anlam yüklenmeden işlenmiş tek hayvan, kendi doğal halinde tasvir edilmiş tek gergeden budur. Hatta son derece doğal ve ayrıntılı olarak işlenmiştir. Yakından bakacak olursanız aynı gerçek gergedanlarda olduğu gibi kalın derinin kıvrımlarını bile görebilirsiniz. Gergedanın güçlü burnunda iki delik var. Dik ve dışarıya dönük şekilde duran kulakları hayvanın tetikte olduğunu gösteriyor. Göbeğinin sarkmış olması da gerçek bir gergedanın ağırlığı hakkında bize bir fikir veriyor. Bu gergedan figürünü önemli kılan şeylerden biri de figür yapılırken dibine yazılmış olan yazıdır. İkinci dereceden bir bakan olan Yu'ya verilmiş deniz kabuğu şeklinde bir kraliyet hediyesinden bahseder. Yazıya göre şeref verici bu durum, kralın 50. yılında önemli düşmanlarından biri olan Renfang'a karşı yürüttüğü bir kampanya sırasında yaşanmıştır. İşte bu bilgiye dayanarak, Uzmanlar bu parçanın şankhanedanlığının son kralının zamanına yani M.Ö. 11. yüzyıla ait olduğunu düşünüyorlar. Bu da bu önemli eseri daha da değerli kılıyor. Çünkü gergedan şeklinde yapılmış bir sonraki kap bundan tam 1000 sene sonra yapılmış. Başka bir deyişle bu ritüel kabının eşi benzeri yok.